Yıl bitti. Kolay değildi. Ama artık daha güçlüyüz. Biz yani sivil düşünenler. İşi hem hakları yaşatmak olan hem de bu yola gönüllü girenler. Edirne'den, Hatay'dan, Kırşehir, Van ve Samsun'dan ülkenin tüm iklimlerinde incelikle örülen zahmetler. Bu yıl bize harekete geçmek için eskisinden daha cesur hissedenler de katıldı. Değişimi başlatmak için atılan küçük adımlar, köyler, şehirler boyunca yürüyüp yol aldı. Yol aldık. Biz, yani sivil düşünenler. Farklıydık ama aynı soruda uzlaştık. İnsanlar, ağaçlar, keçiler, nehirler ve dağlarla birlikte daha iyi bir yaşama nasıl kavuş olur? Bazılarımız müzeleri göremeyenlerin de gezebileceği hale getirmeyi dert edindi. Bazılarımız yetişkin dünyasında kaybolmuş çocuklara, şiddet hikayelerinde boğulan kadınlara yaşam alanları açmaya girişti elif değişlerin, last türkülerin, Kürtçe masalların sesini yükseltti birimiz. Birimiz bir film çekti mesela. Civardaki göl kuruduğunda, karşı kıyıda maden arandığında hayatlarımıza ne olacağını duyurdu. Bak şimdi içimiz yine umutlu doldu. 2022'de de heyecanla paylaşacaklarımız bol olsun. E hadi buyurun. afiyet olsun.